Herkese merhaba ben e-teknolojiden Sayit Özcan. Bugünkü eğitimimizde WordPress ile web tasarımı eğitim serisinin 7. videosunu göreceğiz birlikte. Bu bölümde sayfa oluşturma nasıl yapılır WordPress'te buna değineceğiz. Bundan önceki videoları seyretmediyseniz o videoları seyrederek buraya gelmenizi tavsiye ederim. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Video başlamadan önce e, kanala abone olursanız eğer bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Onları da kaçırmazsınız. Bu eğitimde sayfa oluşturmadan bahsedeceğimi söylemiştim. WordPress içerisinde iki tane temel içerik oluşturma yöntemi var. Bunlardan bir tanesi sayfalar bir tanesi yazılar. Yazılar kısmına daha sonra değineceğiz. Sayfalar kısmı sayfalar daha çok. Web siteniz içerisinde yer alan. Bilgilendirici, genel olarak bilgilendirici yazıları paylaşmak için kullanılır. Mesela işte ana sayfa, ön sayfayı sayfa içerisinde sayfa olarak düzenlersiniz. Ya da işte bir hakkımızda sayfası, bir iletişim sayfası. İşte bununla birlikte yani başka bir gizlilik politikası sayfası olabilir. E, genel olarak burada web sitenizle alakalı bazı e, temel bilgileri buradan verirseniz. Yazılar birazcık daha farklı. Yazılarda sizin günlük olarak eklediğiniz blog tarzı yazılarınız için kullanılır. Sayfalar sisteminin tasarımı için gerekli olan ögelerdi diyebilirim. Hemen bakalım sayfa tasarımında nasıl bir şey yapacağız. Hemen WP admin deyip bizim yönetim panelimize giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra burada sayfalar diye bir kısım var. Burada tüm sayfalara tıklayıp ee, şu an sistemize var olan sayfaları görebiliyorsunuz ee, mesela bir gizlilik politikası sayfası bu, otomatik olarak oluşturuluyor şu şekilde e, WordPress'in otomatik oluşturduğu bir sayfa web sitelerinde genellikle olması e, tavsiye edilir gerekir İşte örnek sayfa buradan görüntüle deyip bu sayfayı da görüntülemeniz mümkün İsterseniz bu sayfaları silebilirsiniz ya da düzenleyebilirsiniz. Şimdi yeni sayfa nasıl ekleniyor? Şurada yeni ekle butonuna tıkladım. Yeni ekle butonuna tıkladıktan sonra karşıma şu şekilde bir ekran çıktı benim. Ee, bu ekran içerisinde başlık ekleme ve sayfanın içeriğini yazmak için e, bir bölüm yer alıyor. Buna e, bu Gutenberg metin editörü. Diye de geçiyor, yani şeyin WordPress'in içerisinde. Sağ tarafta bazı ayarlar kısmı var, buralara değineceğiz. Yukarıda bazı bloklar var, bunlar bizim yazı ve sayfa eklerken vazgeçilmezlerimiz. İsterseniz burada bir örnek sayfa tasarımı yapalım. Nasıl yapıyoruz, ona bakalım. Ben bu hazırlamış olduğum WordPress'i, WordPress eğitimine bir sayfa içerisinde mesela bunu göstermek için buraya örnek bir tasarım yapalım mesela ne diyelim wordpress ile web tasarımı eğitimi bu eğitimimizi bu sayfanın içerisine koyalım önce kısaca bir wordpress'ten bahsedelim mesela altına videoları falan koyalım böyle örnek bir tasarım da olmuş olsun ne diyelim 12 hafta buraya yazıyı yazıyoruz artık WordPress ile bilgi sahibi olacaksınız dedim şimdi bu yazıyı isterseniz e, değiştirebilirsiniz nasıl mesela şu şekilde kalın yapabiliyorsunuz e, bunu italik yapabilirsiniz ya da e, işte metni sağa sola taşıyabilirsiniz ee, üst simge ekleyebilirsiniz alt simge ekleyebilirsiniz gibi bazı seçenekler var link verebilirsiniz mesela buradan işte örnek veriyorum Wikipedia WordPress sayfasına link verebiliriz Ctrl V yaptım ee, bu linki paylaştım mesela burada ben bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum mesela bloklarda bazı bloklar var üstüne değinmek istedim. Mesela liste oluşturma bunlardan bir tanesi. Enter'a bastıktan sonra şurada bir e, artık kısmı çıkıyor ikonu buraya tıklayabilir. Veya buradan da yapabilirsiniz onu. Artı'ya tıkladıktan sonra e, Burada size Bazı blokları gösteriyor hepsini göz at dedim. İşte burada ne yapabiliyorsunuz başlık oluşturabiliyorsunuz listeler oluşturabiliyorsunuz alıntı yapabiliyorsunuz. Bir HTML kodu yazabiliyorsunuz ee, başka görsel ekleyebiliyorsunuz bir galeri ekleyebiliyorsunuz ses ekleyebiliyorsunuz dosya ekleyebiliyorsunuz ee, buton ekleyebilirsiniz işte daha fazla devamını oku gibi e, link ekleyebilirsiniz bir mesafe koyucu ayırıcı bir aralayıcı yer ekleyebilirsiniz WordPress içerisinde bazı kısa kodlar oluyor eklentilerde kullanılan o kısa kodları ekleyebiliyorsunuz özel html kodları, takvim, daha önceki yazılarınızın yer aldığı arşivler, son yazılar gibi böyle video işte Spotify videosu, Vimeo videosu, YouTube videosu, bir tweet gibi birçok şey buraya ekleyebilirsiniz. Bazı eklemiş olduğunuz eklentilerin buradaki blokları da yer alır. Mesela biz Yoast SEO yüklemiştik hatırlarsanız. Yoast SEO'nun kendi oluşturduğu, işte nasıl yapılır diye bir blok var. İşte bir şeyi adım adım nasıl yapılır buradan yazabilirsiniz. Veya Yoast SSS denilen sıkça sorulan sorular kısmı ekleyebilirsiniz. Buna bazı eklentiler ekleyerek de Mesela görsel işte metin düzenleyici eklentileri ekleyerek e, Daha fazla blokta da elde edebilirsiniz e, Onunla alakalı da yorumlar kısmından e, isterseniz sizin de ben bunu paylaşabilirim Açıklama kısmında bazı eklentilerim Şimdi buraya bir liste ekleyelim Örnek Mesela e, Ne diyelim Bu eğitimde Neler öğreneceksiniz dedik Liste ekledik. Bu listeyi de Tabi hem sayısal yapabilirsiniz Hem bu şekilde Madde olarak yapabilirsiniz Mesela WordPress Nedir WordPress'te WordPress Nasıl kurulur Gibi WordPress'te Sayfa nasıl oluşturulur Diye böyle Mesela liste ekledik Burada İsterseniz yazıların böyle sağ tarafta blokların ayarları da oluyor. Mesela şurada blok ayarlarından yazı tipini küçük, büyük diye ayarlayabiliyorsunuz. Yazı rengini ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. İşte ilk harfi büyük yapabiliyorsunuz vesaire. Burada blokların her bloğun mesela liste bloğunun kendine göre bir ayarı var. Yazı bloğunun kendine göre. Aşağı inelim mesela bir de başlık ekleyelim. Genel olarak bir WordPress nedir bundan bahsedelim. Başlık. Şuraya direkt başlık yazabilirsiniz. Bakın. Wordpress nedir? Dedik. Buraya kısa bir açıklama yapalım. Bu açıklamayı şu Wikipedia sayfasından ben kopyalayacağım. Onu belirteyim. Normalde böyle kopyalı yapıştır yapmanızı çok tavsiye etmem. Yani yapıyorsanız da en azından altına kaynak belirtmeniz gerekir. Nasıl kaynak belirtirsiniz mesela şuraya e, En alt kısma işte kaynak Deyip wordpress.com'u Ya da bu siteyi direkt gösterebilirsiniz Şu şekilde Hatta buraya linkini Direkt üstünü seçip Ctrl V yaptığım için bunu kopyalayıp e, Link olarak ekledi Şunu kalın yapabilirsiniz isterseniz şunu isterseniz komple ithalik yapabilirsiniz gibi. Bu şekilde bir yazıyı eklemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi arada paragraflar oluşturarak ekledi. Buraya bir de görsel ekleyelim. Mesela şu baş kısma bir görsel ekledim. Nasıl ekleyeceğiz? Şöyle Enter'a bastıktan sonra burada bir boşluk oluştu. Buraya ekle, blok ekle butonuna tıkladım. Buraya bir görsel dedim bakın bunu isterseniz bir adresten ekleyebilirsiniz ya da bilgisayardan yükleyebilirsiniz ya da ortam kütüphanesinden ekleyebilirsiniz ortam kütüphanesinden işte direkt dosyada yükleyebilirsiniz bakalım bilgisayardan şu WordPress dosyasını resmini yükleyelim burada resimlerde size bir tavsiye vereyim burada alternatif metni yazmanızı ve başlığı yazmanızı tavsiye ederim yüklediğiniz bütün resimlerde işte wordpress nedir olsun wordpress logosu alt yazıyı da aynı şekilde bunu kısaca açıklarsanız bu ileride anlatacağımız bir konu var seo konusunda sizin için önemli olur wordpress nedir ve nasıl kullanılır yani millet insanlar sizi şeyde aradığında arama motorunda aradığında sayfanıza kolay bir şekilde ulaşması için bu açıklamaları yapmanızı tavsi tavsiye ederim bunu ekledikten sonra seç dedim. Bakın buraya yükledi. Büyük bir şekilde yükledi. Benim bunu düzenlemem lazım. Burada sağ tarafta blok ayarları var gördüğünüz gibi. İsterseniz bunu farklı biçimlerde yapabiliyorsunuz. Yuvarlak bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Burada boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Küçük boy, orta boy gibi. Küçük resim gibi. Bu şekilde ayarlamanız mümkün. Yüzde kaçla görünsün resmin %75'i görünsün diyebilirsiniz bunu isterseniz şöyle ben sola dayalı yapmak istiyorum onu nasıl yaparım hizalamayı değiştir dedim bakın sola yazla dedikten sonra bakın resmin yazının sol tarafında yer almasını sağladım daha böyle şık göründü enter dedikten sonra buraya bir başlık daha ekleyelim Şöyle. Bakın başlık ekledikten sonra bu başlık düzeyleri de önemli. Bunu başlık 2 olarak ekledik. Header 2. Bunu da eğer bunun bir alt başlığı olacaksa e, bunu 3 yapmak lazım. Çünkü eğer siz bunu 3 yapmazsanız arama motorları bunun bu yazının alt başlığı olup olmadığını anlayamaz ve e, yazıyı komple anlamakta birazcık sıkıntı çekebilir. Bunları dikkatli bir şekilde, özenli bir şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Arama motorları açısından bunlar önemli. Eğer bu başlıkla aynı düzeyde bir başlık olacaksa, yani farklı bir şey, bundan bahsetmeyip farklı bir şeyden bahsedecekseniz, onu da yine header şeklinde, h2 şeklinde yapmanız gerekir. Ne diyelim buraya? WordPress eğitim videoları. Aşağı bir de video ekleyelim şimdi. Nasıl ekleyeceğiz ona bakalım. Hemen A-Teknoloji YouTube kanalına giriş yapayım. İlk videomuzu, WordPress nedir videomuzu ekleyelim. Şurada videolar kısmından. Bakın. Sadece şu linki kopyaladım. Şuradaki linki kopyaladım dikkat ederseniz. Direkt buraya yapıştır dediğimde. Bana video otomatik olarak yükledi. Gördünüz mü? Youtube'dan video yüklemek de bu kadar kolay. WordPress'e. Şimdi isterseniz bir ön izleme yapalım bunu. Yazıları ön izleme yapabiliyorsunuz. Şu şekilde ön izleme dedikten sonra yeni sekmede ön izle dedim. Bakın. Benim oluşturduğum yazım bu temada bu şekilde görünüyor. Gayet de güzel oldu bunu isterseniz taslak olarak kaydedebilirsiniz sonra düzenlemek için ya da e, yayınlayabilirsiniz biraz sonra yayınlamayı göreceğiz Şuradaki sayfa ayarlarını bakalım sayfa ayarlarında bunu herkese açık mı yapacaksınız özel mi yapacaksınız e, yani sadece siz mi görün göreceksiniz ya da yöneticiler diyeyim ya da parola korumalı parola da koyabiliyorsunuz isterseniz o belirlediğiniz parolayla e, linke o şekilde ulaşabiliyorlar Yayınlama kısmını da ileri bir tarihte yapabiliyorsunuz planlama yapabiliyorsunuz Bu güzel bir özellik Mesela bu yarın 24 ayın 24'ünde e, saat 12'de diye buradan belirtebilirsiniz ya da hemen sıfırlayıp hemen yayınla diyebiliriz İnceleme bekliyor diye bir özellik var Bu e, Yani yönetici incelemesi gerekiyor Altında geçiyorum şu Yoast SEO kısmına daha sonra değineceğim. Buna bakmıyorum çünkü bu eklentimizle alakalı. Onun en son videoda değineceğim. Kalıcı bağlantılar bölümü var. Burası da önemli. Bu kalıcı bağlantılar nedir? Ee, şuradaki kısım yani burada yazının adını belirleyeceğiz aslında. WordPress ile web tasarımı eğitimi. Bu şekilde bir bunu isterseniz kısa yapabilirsiniz. WordPress Şöyle yapalım. Burada boşluk kullanmamaya, Türkçe karakter kullanmamaya özen göstermeniz lazım. Ee, alt çizgi değil de normal tire kullanmanızı e, tavsiye ederim. Çünkü alt çizgi e, arama motorlu tarafından yine çok iyi karşılanmıyor. Öne çıkan görsel var. Bu öne çıkan görsel nedir? Mesela siz sosyal medyada paylaştığınızda paylaştığınız linklerin yanında bir görsel yer alır Bu görsel öne çıkan görseldir Siz burada herhangi bir şey paylaşmazsanız orası default yani olarak size varsayılan olarak bir resim atar ya da hiçbir şey göstermez bu sosyal medyada özellikle paylaşımlarda güzel bir görüntü oluşturmuyor Onun için ben Görsel eklemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde dikdörtgen bir görsel eklemenizi tavsiye ediyorum yazılarınıza. Şimdi öne çıkan görsel dediğimizde tıkladığımızda burada dosya yükle diyelim yine. Şu eğitim videomuzun eğitim video serimizin görsellerini ben ekleyeceğim. Evet yüklenmesini bekliyorum. Yüklendikten sonra şu başlık kısmına. İşte alternatif metni şuralara da kopyalayın. Bunlar boş kalmasın. Mümkün mertebe bunları doldurmaya çalışın. Ben kısaca şu an kopyalayıp yapıştırdım. Görsel e, yüklendi. Tartışma dediği nokta e, yorumlar kısmı. Alt tarafta gördüğünüz gibi yorumlar açık değil. Ama bunu isterseniz buradan e, açabiliyorsunuz. Sayfa özell özelliklerine baktığımızda. Burada varsayılan şablon diyor. Tam geniş kenar çubuklu yani kenarda bir çubuk olacak mı yoksa tamamen geniş bir şablon olacak İsterseniz ön izlemeyle ile buna bakabiliriz seçtikten sonra Bakın az önce ortalı yapmıştı kenarlar boştu şimdi e, tamamen e, genişletti ve yorumlar kısmını da ekledi gördüğünüz gibi Bunu isterseniz e, Kenar çubuklu sayfa deyip daha da daraltabilirsiniz. Şu kenar çubuğu kısmı aslında bu e, seçmiş olduğumuz tema ile de alakalı bu özellikler. Temaya göre de değişiklik gösterecektir. Ebeveyn sayfa dediği de siz bu, bir say bu sayfayı bir sayfanın altındaki e, bir sayfa olarak mı oluşturdunuz? Eğer öyleyse burada ebeveyn sayfa seçebilirsiniz. Yani üst sayfa. Burada seçili yani daha önce oluşturmuş olduğunuz sayfalardan bazıları yer alacaktır. Onu seçmeniz gerekir ama bu en üst sayfaysa e, bunu hiç ebeveyn sayfa kısmını boş bırakabilirsiniz. Bizim temamızla alakalı bu sayfa ayarları kısmında da gördüğünüz gibi kenar çubukları bölümü var. İsterseniz sol tarafa işte kenar çubuk koyabilirsiniz, sağ tarafa kenar çubuk koyabilirsiniz e, ya da hiç kenar çubuğu koymazsınız bu şekilde kalabilir. Yukarıda şurada ayarlar kısmı var birazcık da buradan bahsedeyim isterseniz burada e, farklı modlar öncelikle bir taslağa kaydet diyelim değişikliklerimiz kaybolmasın İşte tam ekran modundan çıkıp şu modda da yapabiliyorsunuz isterseniz böyle bir modda var e, tam ekran modu diyebilirsiniz kod düzenleyici diye bir mod mod var bu e, WordPress'in kendi kod düzenleyici modu oraya geçebilirsiniz Bunlar çok detaylı çok e, gerek yok açıkçası buralara detaylı bir şekilde girmeye En sonunda bunu artık yayınlamak istiyorsanız ne yapacaksınız şuradan yayınla butonuna basacağız ve yayınla dedikten sonra yazımız yayınlanmış olacak hemen şuradan sayfayı görüntüle dedim bakın hemen arka tarafa benim neyimi ekledi ee, öne çıkan görselimi de ekledi şurada. Gördüğünüz gibi. Bakın linkim de WordPress eğitimi şeklinde görünüyor. Bu şekilde oluşturmuş oldum. Ee, biz ana sayfaya tıkladığımızda bu sayfaya tekrardan ulaşamıyoruz. Çünkü buraya herhangi bir menü eklemedik. Menü eklemeyi daha sonraki bölümlerde göstereceğim. Ee, bunu da siz görebilirsiniz. Bu sayfanın az önceki sayfanın linkini de açıklama kısmına koyacağım oradan görebilirsiniz Evet bugünkü eğitimimizde WordPress e sayfa nasıl oluşturulur Bundan bahsettim kısaca ee, Bu video ile alakalı sorularınız varsa aşağıda benim iletişime geçebilirsiniz yorumlar kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz Oradan sizlere cevap vermeye çalışırım e, Aşağı bıraktığım demo hesabında kullanarak siz wordpress.saytozcan.com adresinde webadmin'e giriş yaparak Orada sayfa oluşturabilir. Kendi oluşturduğum sayfaları da deneyebilirsiniz. Daha önceki videoları seyretmediyseniz o videoları da seyretmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın diyeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın.